Değerli izleyenler, genelde rahatsız vermiş ürkeni ile karşınızdayız. Deniz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com anhaber ürkeni başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık e, 20-15'ye kadar bu ekranlarda. Yine çıkan için paylaşacağız efendim. Ana haberimiz başlıyor Sosyal medya kanalımızda şöyle bir tanıcak olursak. Pinterest Tarık Haber, Ellam Tarık Haber. Tarik, e, Tiktok Tarih Haber TV, Facebook Tarih Haber, LinkedIn Tarih Haber, Yay Tarih Haber, Tumblr Tarih Haber, Instagram et tarik Haber, Twitter et, et Ot Yılmaz, Reddit Takipet Müce 08, Youtube Tarih Haber TV, BKM Tarih Yılmaz, SC yani e, Sosyal Cep Tarih Haberlerinin yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanalarımızı şöyle bir tanıcak olursak canlı video majör bak bakacak olursak pik olive'da yayındayız. Bir kolay kanalımız Star Haber yülen bizlere ulaşabilirsiniz. Uç canlı yayında yayındayız. Up canlı yayın kanalımız Star Haber yülen bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlar ister dostlar ki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İşte değerli dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da biliyorsunuz sesli odalar var Twitter'da bekleriz değerli dostlar. Ayrıca yayınlarız değerli dostlar. Onunla kanalımız Tarık Haberti ile mizeleye ulaşabilirsiniz. İlk haberimizle geçiyoruz. 20-15'e kadar bu ekranlarda ister. Dostlar, Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj yayınlandı. Görüşme başladı. NATO zirvesinde Türkiye'yi Seç ve Finlandiya arasında iki ülkeye NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalanmıştı. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele Ciddi kazanımlar elde ettiği bu gelişme dünyada büyük yankı uyanmıştı. Bu gelişmelerin gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmeye çevrilmişti. Erdoğan, Biden görüşmesi başlığı işte son dakika haberin detayları. Güncel Son dakika NATO zirvesinde kritik temas. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanı Biden görüşmesi başladı. Son dakika, NATO zirvesinde kritik temas, Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbaşkanı Biden görüşmesi başladı. Son dakika haberi, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalanmıştı. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele konusunda ciddi kazanımlar elde ettiği bu gelişme dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmeye çevrilmişti. Erdoğan Biden görüşmesi başladı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, Türkiye'nin terör örgütlerine destekleri gerekçesiyle NATO üyeliklerine olumlu bakmadığı İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili tarihi bir gelişme yaşanmıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Ministro, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalanmıştı. Buna göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, İsveç ve Finlandiya ise PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile işbirliğini kabul etmişti. İmzalanan ortak bildirinin ardından NATO zirvesine ilişkin bu kez gözler Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmişti. Biden görüşme öncesinde Madrid'deki NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etmişti. Gün içinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, NATO toplantısının ikinci oturumu öncesinde Biden ve ayaküstü sohbet etmişti. Erdoğan ve Bidem'in NATO liderler zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı. Erdoğan, Biden'la görüşmesinde yaptığı ilk açıklamada, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir, dedi. Öte yandan Erdoğan-Tahıl koridoruna ilişkin denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım ifadelerini kullandı. Biden ise... Ukrayna tahılının çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Görüşme öncesi açıklamalar. Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra bilen de bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO zirvesinin gündemi itibarıyla yoğun olduğunu aktardı. Zirve NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki sürece de katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki süreci çözmenin gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, temennimiz okey denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım dedi. Görüşmenin başında açıklama yapan Biden ise Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı müthiş iş ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Biden, harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber ünitemiz devam ediyor yaklaşık 20-15'e kadar boy ekranlarda izlediğimiz dostlar. İki konuda anlaştılar askeri ücretli talepler belli oldu. Son dakika beni göre bir süredir askeri ücretli işte bugün gerçekleştirildi yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda iki konuda mut bakat sağlandı. İşte son dakika asgari ücret zammı haberin detayları. Finans Finans Ekonomi Son dakika asgari ücreti ara zam için flaş gelişme. İki konuda anlaşma sağlandı. Kritik gün yarın. Son dakika asgari ücreti ara zam için flaş gelişme. İki konuda anlaşma sağlandı. Kritik gün yarın. Son dakika bir süredir asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı gündemi meşgul ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kararı açıklamasıyla süreç resmen başlamıştı. Kritik toplantı ise bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda 2-3 mutabakat sağlandı. İşte son dakika asgari ücret zamlı haberinin detayları. Son ana dakika, haberdeyim yönetmenim ana zam haber. Bekleyen milyonlarca kişi için asgari ücret tespit komisyonunun kritik toplantısı öncesi önemli açıklamalar geldi. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı, 3600 ek gösterge derken asgari ücret ile çalışanlar da maaşlara zam yapılması için iklentiye girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısının ardından asgari ücrete kesin olarak zam yapılacağını açıklamıştı. Son dakika, asgari ücret zamlı ne kadar olacak? İlk kez telaffuz edildi. 6 aylık enflasyon farkı %5 prim desteği. Erdoğan ayrıca hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapılacak artış için masaya oturması talimatı verdiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın çağrısı sonrası taraflar bugün bir araya geldi. Asgari ücret tespit komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında bakanlık ev sahipliğinde toplandı. İki konuda mutabakat sağlandı. Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. zamlı için kritik sözler yarın çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilginin açıklamalarından hatır başları birinci Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu bundan bütün toplum orta sınıfta memnun olmuştu asgari ücret sadece asgari ücretlilerle ilgili olmayan toplumun genelini ilgilendiren bir ücret bilimidir asgari ücretin sınırlı bir etkisi olmadığını buradan görmek lazım İkinci Türkiye'ye yansıması dünyadaki sorunun daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık enerji kaynaklarına Türkiye'nin ayırdığı para 50 milyar dolar iken bu yıl 100 milyar dolar olmuştur. Tüm bunların yanı sıra döviz kurundaki oynaklığın da enflasyondaki yükselişi anlamamızı sağlamakta. 40 küsür dolarlardan petrol varilinin 120 doların üstüne çıktığı dönemlerden geçtik. Her şeye rağmen bu sorunun çözümü için biz kararlı adımlarla yürümek zorundayız. Büyüme rakamları Türkiye'nin üretim gücünün arttığını göstermektedir. Üretimdeki gücümüz Türkiye'nin ileride bu sorunları aşılmasın ümitli olmamız gerektiğini göstermektedir. Biz üreterek ihracat yaparak enflasyonu aşacağız, döviz üreterek enflasyonu aşacağız. Çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücü olan emekçilerimizi koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmek zorundayız. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece bu kapsamda çalışanlarla sınırlı değildir. Onların üstünde çalışan emekçilerimizin de gelirlerinde pozitif etki yapacaktır. İlk bin içerisinde Türkiye'de örgütlü iş yeri sayısı %13-14'e yakındır, bu çok ciddi bir sorundur. Bu çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. TİSK elini taşın altına koyacaktır. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından satır başları. 1. Ben de öncelikle bu sürecin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç aydır oldukça da sık gündem olan emtel fiyatları enerji fiyatları pek de kolay olmayan bir dönemden geçiyoruz. Üçlü mutabakatla altını çizmek istiyorum. Bunun ara zam ihtiyacı olduğunu düşünerek bir araya geldik. TSK dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda elini taşın altına koyacaktır. İkinci son buluşmamızda yine üçlü imza ile tam bir mutabakatla çıkmıştı. İşçilerimizi ve işlemlerimizi koruyan bir ücret çıkacağına inanıyorum. Nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arz ediyorum. Türk İş Başkanı Ervin Atalay'ın açıklamalarından satır başlarım. Birinci... Enflasyonda olan bu yüksek artıştan kaynaklanan bir sorun var. Bugün 3600 ile ilgili bir mecliste yasa tasarısı var. Orada emeklilerle ilgili bir rakam var onu da biraz daha yukarıya çekerseniz güzel olur. asgari ücretle ilgili de bu yıl güzel bir zam yaptık ama maalesef bu aldığımız zam özellikle budadaki olan yüksek enflasyon nedeniyle verildi. 2. Çalışanlar bu ülkede en yüksek sıkıntıyı yaşayan kesin. İnsanlar son yıllarda görmediği şekilde bir ekonomik sıkıntı içerisindeler o yüzden bu toplantı yapılıyor. Temennim oluşan enflasyon ortada o enflasyon doğrultusunda asgari ücretliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye talebimiz var. 3. Türkiye'nin en önemli 500 firması var biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Ama 400 tanesinde örgütlü değilsek bunu sizin de ülkenin de düşünmesi lazım bu konuda bizim bir yasal düzenleme beklentimiz var. Bu toplantıdan sonra da güzel bir netice alıp bunu tamamlarsak hepimiz memnun oluruz. Tarafların asgari ücrete zam için taleplerine, Türk iş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk İş aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk İş'in bir diğer talebi de SDG işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ise çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede S.B.K. işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce Türk işle vardıkları uzlaşma çerçevesinde S.B.K. işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İçsizlik sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor. Görüşmelerin ardından sosyal medyadan açıklama. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İççi ve işveren temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz asgari ücret tespit komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz ifadelerine yer verdi. Bakan bilginin paylaşımı şu şekilde. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 12 ay iş garantili. 7500 lira maaşla eleman aranıyor. Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı. Asgari ücrette rakamlar netleşiyor. En az, en çok aranan haberler yasalarında Tarla sahibinden <gülüyor> ilk açıklama geldi. 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulunmuştu. Değerli izleyenler. Adınağın CHN içerisinde Türkiye Petrolleyi Anonim Ortaklığı'na bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında yüksek kaliteli petrol bulunmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunan petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Tarla sahibi Orhan Buğur'dan bulunan petrolle ilgili ilk açıklama geldi. Bu petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara ülkemize hayırlı olsun benim. Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu. Tarla sahibinden ilk açıklama. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında yüksek kalitede petrol bulunmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunan petrolün rezerv değerini yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıkladı. Tarla sahibi Orhan Gurur'dan bulunan petrolle ilgili ilk açıklama geldi. bu. Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun dedi. Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında petrol yaklaşık 1 milyar dolarlık rezerv bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce petrol yok diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşamıştı. Öte yandan Ceyhan Belediye Başkanı Gülya Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin Türkiye'nin cari açığının yüzdeğini tek başına karşılayacağını söylerken, zarla sahibi Orhan Bulur, petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, devri yaklaşık 1 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaleli petrol buldu. ''Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.'' ifadelerini kullandı. Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Gülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek çalışanlardan bilgi aldı. Adana'dan petrol müjdesi gelmişti. Rezervin değeri belli oldu. Ceyhan'ın uluslararası arenada önemi çok büyük. Ceyhan Belediye Başkanı Gülya Erdem, 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi. Erdem, 1998 depremi sonrasında Ceyhan ilçesine bağlı soy mahallesinde petrol çıktı diye gerekli araştırma yapıldı. Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji ihtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de ve uluslararası arenada önemi çok büyük diye konuştu. Türkiye'nin cari açığına %25 katkı. Ceyhan'ın enerji ihtisas bölgesiyle birlikte Türkiye'nin cari açığına %25 katkı sunacağını aktaran Erdem, Burada petrolün bulunması da ekonomik anlamda çok etkileri olacak. En azından işsizliğimizi önleyecek. Ceyhan, inanıyorum ki iyi olacaktır. Enerji ihtisas bölgesi olması sebebiyle iyi il olacağını düşünüyorum. 1998 yılında kuyular rezervi diye kapatıldı ve şu an inanıyorum ki Ceyhan'da petrol çıkacak ifadelerini kullandı. Bir ilimizden daha petrol müjdesi gelmişti. Petrolün vanadan akışı görüntülendi. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Tarla sahibi Orhan Burun ise bu araziyi 30-80 yıldır işliyoruz 1998 yılında tarlamızı sularken suyun siyah geldiğini gördük. Daha sonra analiz yaptırdık ve petrol olduğu anlaşıldı. Daha sonra bazı çalışmalarımız oldu. Firmalar geldi ama kuyuyu tamamlayamadılar. Şimdi ise Türkiye petrolleri geldi ve suyu petrolden arındırdı. Bu bizde bir sevinç oluşturdu. Vatandaşa, ülkemize hayırlı olsun. Bütün yollarımız yapıldı şu anda. Vatanımıza,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 Değerli Ceren'in devam ediyor yaklaşık 20-15'e kadar. NATO zirvesine damga vuran olay yaşandı. Erdoğan'a böyle seslendi. Herkes kahkahalara boğuldu değerli dostlar. İspanya'nın Madrid kentinde düzenlen NATO zirvesini tüm dünya takip ederken ilerler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafı öncesi yaşanan bir olay ise zirveye damga vurdu. ABD Başkanı Biden ve Ersten de olduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret eden İngiltere Başbakanı Johnson, Türkçe olarak çok güzel dedi. Bu sözler sonrası Erdoğan katkı atarken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. NATO zirvesini damga vuran olay. Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok güzel İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO zirvesini tüm dünya takip ederken liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafı öncesi yaşanan bir olay ise zirveye damga vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve de olduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden İngiltere Başbakanı Johnson, Türkçe olarak çok güzel dedi. Bu sözler sonrası Erdoğan kahkaha atarken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA kongre merkezinde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sánchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Zirveye damga vuran sözler, çok güzel. Aile fotoğrafının hemen öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bilen ve Stoltenberg'in de bulunduğu sırada Erdoğan'ı işaret ederek gelen Johnson, Türkçe olarak... Aile fotoğrafının hemen öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Biden ve Stoltenberg'in de bulunduğu sırada Erdoğan'ı işaret ederek gelen Johnson, Türkçe olarak çok güzel dedi. Bu sözler sonrası kahkaha atan Erdoğan, aynı şekilde karşılık verince dikkat çeken anlar ortaya çıktı. Erdoğan'ın sağında Johnson solunda blog yer aldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sonunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edirama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Liderler, daha sonra Ukrayna konulu birinci çalışma oturumuna geçti. Erdoğan Biden ile bir araya geldi. Erdoğan, ilk oturum öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. A. Son dakika, İsveç ve Finlandiya ne zaman üye olacak? NATO'dan o soruya yanıt. Öte yandan Erdoğan bugün erken saatlerde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. İki lider arasındaki basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü. Erdoğan, NATO zilvesinde madronla görüştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz <gülüyor> devam ediyor. Yaklaşık 2015'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Dünya devir işi bitirdi ve transferi duyurdular. 5 yıllık imzayı da atmış. Borokon'un oturmasıyla birlikte kadro yapıla, yapılanma merak ediyordu. İttifak Holding Konyaspor'dan Atletico'nun Bardakçı transferiyle kadrosunu güçlenen sarı-kırmızılar da Marko'nun takımın kalıp kalmayacağı transfer e, birinci gündem maddesi olarak yer alıyordu. Spor yolbasını stoper hakkında yaşanan flash gelişmeyi yapıyoruz. Son dakika Galatasaray'ın yıldızı Marca onun transferini açıkladılar. 5 Yıllık Sözleşme Son dakika haberleri, Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturmasıyla birlikte kadrodaki yapılanma merak ediliyordu. İttifak Holding Konya Spor'da Abdülker'in bardakçı transferiyle kadrosunu güçlendiren Sarı Kırmızılılarda Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağı taraftarların birinci gündem maddesi olarak yer alıyordu. İspanyol basını, Brezilyalı stoper hakkında yaşanan flash gelişmeyi duyurdu. Marcao Son dakika haberleri, Galatasaray'da başkan Dursun Özbey'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından futbol direktörlüğünü Cenk Ergün, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk getirilmişti. Pasu Alesen Sibili'nin ayrılığı sonrasında futbolun başına geçen Cenk Ergün, hemen transfer çalışmalarına başlamış ve sarı kırmızılıların gündemine birçok futbolcu gelmişti. İlk transfer Abdülkerim Bardakçı'ydı. Galatasaray'a, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmiş ve oyuncuyla 3-1 yıllık sözleşme imzalayarak sezonu açmıştı. Marcao merak ediliyordu. bardakc'ının transferi sonrasında ise Brezilyalı Stoker Marcao'nun geleceği merak ediliyordu. En ciddi teklif Sevilla'dan. Birçok Avrupa devini peşine takan başarılı futbolcu için en ciddi teklif Sevilla'dan gelmişti ve kulüpler görüşmelerini sürdürüyordu. 5 yıllık sözleşme. İspanyol basınının haberine göre, Sevilla, Marcao ile 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. La Liga ekibinin 26 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de oynama garantisi verdiği ifade edildi. Kariyeri. 2017'nin Ocak ayında 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ve burada bir kez Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Marcao, toplamda 141 resmi maçta görev yaptı. Geride bıraktığımız sezonlu Vefa Avrupa Ligi grubundan gol yemeden çıkan sarı kırmızılı takımda savunmanın liderliğini üstlenen deneyimli futbolcu performansıyla dikkat çekmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20.15'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Benzin ve motorun fiyatları ile ilgili haberimiz var. Bu gece yeniden değerli dikleyenler akaryakıtta tab yaşandı bu gece yarısından itibaren. Motorun nitre fiyatına indirim yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlara ilişkin son dakika gelişmeleri ve 29 Haziran güncel benzin motorun LPK fiyatları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişti. Bu gece yeniden. Benzin ve motorun fiyatları ne kadar oldu? Son dakika. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişti. Bu gece yeniden. Benzin ve motorun fiyatları ne kadar oldu? Son dakika. Petrol ve dolar kurundaki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında indirim yapıldı. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve 29 Haziran güncel benzin, motorin, LPG fiyatları. Son dakika haberi. Akaryakıt fiyatları için vatandaşların günlerdir merakla beklediği indirim haberi nihayet geldi. Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar tl kuru, 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Peki akaryakıt fiyatına ne kadar indirim geldi? İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ve son dakika gelişmesinin detayları. Son alınan karar ile bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. 22 Haziran çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. İkinci indirim geliyor. Ayrıca Forex'in aktardığı bilgiye göre motorinde uygulanan 2,50 liralık indirime bu gece yarısından geçerli 84 kuruş daha destek gelecek. İki günde toplam indirim 3,34 kuruş olacak. 29 Haziran çarşamba güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Benzin 27 Türk lirası 26 kuruş Motorin 27 Türk lirası 50 kuruş LDG 11 Türk lirası 97 kuruş İzmir Benzin 27 Türk lirası 37 kuruş Motorin 27 Türk lirası 54 kuruş D.P.G. 12 Türk lirası 9 kuruş Ankara Benzin 27 Türk Lirası 35 kuruş motorun 27 Türk Lirası 54 kuruş DPG 12 Türk Lirası 29 kuruş 7 ayda benzine yüzde 225 motorine yüzde264 zam üst üste gelen zamlar sonrasında asgari ücreti ile sadece 3 depo yakıt doldurulabiliyor. 20 Aralık öncesi Dolar-TL kuru %65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem Brent petrol fiyatı %10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre %29, mazot ise %26 zamlandı. 20 Aralık sonrası Dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve Brent petrolün bir ay öncesine göre %6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre %38, motorun %40 zamlandı. Bugün ise benzin 27 TL 63 kuruş, motorun ise 30 TL'den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için %225, motorun litre fiyatı için ise %264 oldu. Son AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin önemli bir aşamada bulundu. Ünal, temin meclis bir yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecektir. Son dakika AK Parti'nin işini duyuyorduk. Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu. Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Ünal, Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek dedi. Son dakika haberi, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Meclis 1 ...teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-15'e kadar ekranlar veririz. Konumuzun son durum. <gülüyor> Tabloda açıklandı. Son dakika beni göre... Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 20 ila 26 Haziran'da 6.635 kişi 605 testi pozitif çıktı. 17 kişi ise yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı. İşte haftalık güncel koronavirüs tablosu. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 20-26 Haziran'da 6.635 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 17 kişi ise yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık 26.635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. Haftalık koronavirüs tablosu covid 19 Sablik.gov.tr sitesinden açıklandı. 17 kişi hayatını kaybetti. Buna göre, 20-26 Haziran'da 26.635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 11.256 oldu. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15.123.331'e yükselirken, 99.032 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşım miktarı ise 747.825.439 doza ulaştı. Bu haberine göre Amerika Birleşik devletleri anayasal mahkemesinin 1973 yılında Roe ve Wade davasındaki aldığı karar sonrasında ürüne giren federal kürtaşı ile milyon alacak dökülmüş ve protestolar uzun süre devam etmişti. WWE Amerikan güreşi sunucu Kayla Brooks'un da bu karara sert tepki gösterirken isimler arasında yer aldığı yaşatıklarını paylaştı. ünlü WWE Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi'nin, bir sonrasında yürürlüğe giren federal kürtaj hakkı kararını bozduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde milyonlarca kişi sokaklara dökülmüş ve protestolar uzun süre devam etmişti. WWE Amerikan güreşi sunucu Kyla Braton da bu karara sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı ve yaşadıklarını paylaştı. Son dakika haberleri, 1973 tarihli royade kararı olarak bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edilmişti. Bu karar sonrasında milyonlarca insan sokaklarda protesto gösterileri düzenlemişti. Bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Kürtaj kararını eleştirdi. WWE Amerikan güreşi sunucu Kayla Braton, alınan bu karara büyük tepki gösterdi ve kendi annesinin yaşadıklarını anlattı. Annesinin yaşadığı tecavüz sonrasında hamile kaldığını ve doğum yapmayı kendisini tercih ettiğini söyleyen Kayla Braton, kürtaj kararını eleştirdi. Annem de ben de bilmiyoruz. Babasının kim olduğunu bilmediğini söyleyen Braton, ben bir tecavüz ürünüyüm. Yabancı biri tarafından anneme tecavüz edildi. Bugüne kadar ikimizin de öz babamın kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Anne, beni doğurmayı seçti ama bunu tercih ettiği için yaptı. Bir yasa ona bunu zorunlu kıldığı Açık 20-15'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Temmuz ayında milyonlarca kişiye zam bekliyor değerli. Milyonlarca çalışan 6 enflasyon farkına uzaklanmış durumda. Ayrıca asker ücreti eksanla birlikte sadece memur emekli ve SGK asgari ücret çalışanlarının maaşı değil. Sosyal destek, yardım, paralar da artacak. İşte milyonlarca kişi ilgilendiren değişiklik. Finans, finans, ekonomi. asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarından sonra o aylıklarda artacak. Evde bakın, hasta, engelli, 65 yaş üstü aylığı, çocuk desteği. asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarından sonra o aylıklarda artacak. Evde bakın, hasta, engelli, 65 yaş üstü aylığı, çocuk desteği. Son dakika, memur ve emeklilerin enflasyon farkı zamları 4 Temmuz'da belli olacak. Milyonlarca çalışan altı <gülüyor> ve sevdeki asgari ücret çalışanlarının maaşı değil sosyal destek yardım paraları da artacak. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklikler. Milyonlarca memur ve emekli 4 Temmuz tarihini bekliyor. 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı maaşlara gelecek zam oranını da belirleyecek. Öte yandan memur ve emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise %35,64 oldu. Ancak kesin zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı 3600 ek gösterge derken asgari ücret ile çalışanlar da maaşı Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün zam oranına ilişkin kararı alması ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam oranını açıklaması bekleniyor. Bu ücretlerle birlikte milyonlarca kişinin maaşında da değişiklik yaşanacak. Kıdem tazminatı üst memur maaşlarına göre belirleniyor. Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Merkez Bankası'nın enflasyon anketi ile yapılan hesap. Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz ayında yeniden artacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden yapılan hesaba göre, Memurların toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranları yüzde 40,25 olacak. Yani Haziran ayında işten ayrılan 10 yıllık bir çalışan 108.485 lira tazminat alırken aynı çalışan Temmuz'dan sonra ayrıldığında ise 152.150 lira almış olacak. Emekli ve memur Temmuz zamı için 5 aylık fark kesinleşti. 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 6 aylık sosyal sigortalar kurumu ve bakur emekli zamlı %40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı %33,25, memur temmuz ayı toplu sözleşme zamlı %7, memur ve memur emeklisi zamlı 40,25, ek zam beklentisi %3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu. İşte zamlı maaşlar. 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2.000'den önce emekli olan sıkılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak. Vakıf tarım emeklilerinde en düşük aylık 2343 liradan 3298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük sıkı maaşı ise 2041 liradan 2873 liraya yükselecek. Sosyal destek paraları da artıyor. Ek iyileştirme de ocaktaki gibi 2,5 puan olursa %42,75 seviyesine ulaşılacak. %40,25 ve %42,75'lik artışlar gelirlere şöyle yansıyacak. 6 yaş 6-2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 7-170,61 liradan 1081 ya da 1100 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 498 liradan 6199 ya da 712 liraya yükselecek. 65 yaş aylığı Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1084 liradan %40-25 artışla 1521 liraya ulaşacak. Artışı %42-75'e çıkarsa da 1548 lira olacak. Evde bakım aylığı Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için verilen 2354 lira tutarındaki evde bakım desteği de %40-25 artışa göre 3302 liraya çıkarken, 2,5 puanlık iyileştirme yapılırsa 3.360 lirayı aşacak. Engelli aylığı. %40-69 engelli olanlara ödenen aylık 8.165,75 liradan 1214 ya da 1235, %70 ve üzeri engelli olanların aylığı da 1821 ya da 1873 lirayı bulacak. Çocuk desteği. Çocuklar için sosyal ve ekonomik destek ödemeleri 1.118-2.013 lira aralığından 1.568-2.823 ya da 1.596-2.873 lira aralığına çıkacak. Hasta desteği. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2.354 lira tutarındaki yardım da 3.302 ya da 3.360 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira. Genel Müdür 1 bölü 4 30.555 Türk Lirası. Şube Müdürü, Lisans Mezunu, 1 4 16.027 Türk Lirası. Memur, Lisans Mezunu, 9 1 9 Türk Lirası. Öğretmen 1 bölü 4 12.417 Türk Lirası. Kaymakam 1. Sınıf 1 bölü 4 27.948 Türk Lirası. Başkomiser 3 bölü 1 15.990 Türk Lirası polis memuru 8/1 13.904 Türk lirası doktor 1/4 19.069 Türk lirası hemşire lisans mezunu 5/1 1963 Türk lirası mühendis 1/4 15.388 Türk lirası teknisyen lise mezunu 11/1 10.2117 Türk lirası profesör 1/4 26.314 Türk lirası Araştırma görevlisi 7 bölü 1 15.484 Türk lirası, Vaiz 1 bölü 4 12.897 Türk lirası, Avukat 1 bölü 4 15.663 Türk lirası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 12 ay iş garantili. 7.500 lira maaşla. Abone <gülüyor> ol.